3 Otogaz'dan herkese merhabalar. Bugün yine bir montaj videosuyla ile beraberiz. Aracımız E235 Hyundai. Aracın gaz master direct kiti uyguladık. Bu kitin en güzel özelliklerinden birisi programı biz kendimiz yolda ayarlıyor olmamız. Bunun da bize ne gibi avantajları var? Araçta e, performans ışıklığı, arıza lambası, teklimi gibi şikayetleri burada önüne geçebiliyoruz. Program çok detaylı bir program. Yolda benzin basıncına kadar tüm değerleri biz kendimiz giriyoruz buradan. Bundan kaynaklı olarak araçtaki performans, yakıt tüketimi, benzin tüketimi hepsini olabilecek en güzel değerlerde bırakıyoruz. Ya, bu... Çoğu direk enjeksiyon kitlerde bize ayar şansı çok fazla sunmuyor LPG ayar ile alakalı. Ama dediğim gibi bu kitin en güzel özelliklerinden biri LPG ayar haritasını biz yolda kendimiz ayarlıyoruz aracın değerlerine göre. Yani karışım değeri bize ne veriyorsa Hızlı yakıt yavaş yakıt da Ona göre her devirine göre her enjeksiyon milisanesine göre Bunu yolda ayarlıyoruz Bu da bize çok güzel bir gaz ayarı Gaz bir hartası çıkartıyor Bundan kaynaklı olarak Performansımızı en üst noktada tutuyoruz Yakıt tüketimi de aynı şekilde Minimum derecede Herhangi bir ağız alaması yapmayacaktır arabamız Kit'in özellikleri çok fazla Yani bahset bitecek bir olay değil Şöyle bir şey var şimdi Eee her araç aynı kilometrede çıkmıyor. Şimdi aynı marka, aynı model araç. Bazıları 50.000'de geliyor bize, bazıları 200.000'de geliyor. Şimdi hazır paket program attığımızda 50.000'deki araçla 150.000'deki araç arasında çok büyük farklar olabiliyor. Bunda bunun da önüne geçmiş oluyoruz. Masa direktli. Değerlerimiz çok farklı değişiklik gösterdiği için ona göre buradan yakıt arasını dengeliyoruz. 200.000'deki bir aracın benzin enjektörleriyle 50.000'deki aracın benzin enjektörü püskürtmeleri çok farklı oluyor. Yakıt dengelemesini buradan çok iyi bir şekilde ayarlayabiliyoruz. Bundan kaynatma master dry, drag tercih etmek çok daha mantıklı geliyor bana. Çünkü programını kendimiz burada kendimiz ayarlıyoruz. Ayarlarımız tamam. Gayet güzel. Yaklaşık 15-20 dakikadır yoldayız. Yol ve performans ayarlarımız tamamlandı. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Aklınıza takılan herhangi bir soru olsa videomuzun altına yorum olarak bize iletebilirsiniz. Hoşçakalın.